Merhaba Webtekno takipçileri. Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar bu pistte daha önce benzer bir video çekmiştik. Son bizi geçti şu an. Yanımızda Türkiye'nin en geç kadın rally şampiyonu Burcu hanım var. Bizleri kırmada geldi. Benim de yanımda Türkiye'nin en hızlı FPV drone kullanılan insanı Allah. Berat var arkadaşlar. İddialı bir yarış. Bu seferki konuğumuz gerçekten çok ağır. Burada kendisi bekliyor bizi. Ferrari F8 Turbito. Hakikaten iddialı bir araba. Burcu bayağı arabaya hakim zaten. Biz arabaya geçeceğiz. Ben biraz tedirginim. Tedirgin olmalı mıyım sence? Benim yanına oturdun mu şimdi? Yok, estağfurullah. <gülüyor> e, hızdan korkuyorum diyelim. Güvenlik önlemleri alınmış vaziyette bence. Evet. Bir sıkıntı yok da. Ben Berat'tan tedirginim. Evet. Gerçekten. Şimdi buraya Ferrari çektiniz. Burcu hanım hoş gelmiş geldi ama bizim burada daha güçlü bir yazımız var. Yani ben doğru e, şey. bizim abi kupalarımız yeter. Biz, bizim bizim <gülüyor> değimiz yeter abi bir şey söyle. <gülüyor> Drone Dron yeter drone. Bizim. Tamam, bizim, de dronumuz biraz sonra yeter. yeter. Biraz sonra tekrar konuşacağız evet. bunu. Bu iş teknik iş arkadaşlar. Tabii ki az önce gördüm senin yeteneklerini. Teşekkür ederim. Yani ben, ben düşündüm ama evet. yani bence Ferrari de bizi yolda bırakmaz diye Bence de bırakmaz, kesinlikle. <gülüyor> ben, daha ben daha fazla bekleyelim istemiyorum. Hemen geçelim içeri. Siz de hazırsanız, evet, bir kapıştıralım şu dronla bakalım F8 sürbitörü. Bu sefer biz geçebilecek miyiz? Hazır mıyız? Evet. Biz de hazırız. Evet. Hazırız değil mi? Hazırız, hazırız yani. Ama. Evet, hazır. Hazırsak Çok sayıyorum. Güzel. Koray. <gülüyor> Beş! Doğrudan 4. yarışa başlıyoruz. İki, bir! Geçtik! Gerildik. Çünkü drone kırıldı galiba, yanlış görmediyse. Evet, ne oldu? Arkadaşlar Ferrahi'nin kazancıya zaten belliydi. Ya bırak <gülüyor> ya! Oğlum, ya, ya, resmen geçtik. <gülüyor> Şimdi Patates. ufak bir sıkıntı yaşandı az önce Priz'in gördüğü üzere. Ama yine de drone'umuz kullanabilecek durumda. Bu yüzden bir tur daha deneyeceğiz. En azından adil bir yarış olması adına bir tur daha deneriz herhalde. Bence denenir herhalde. herhalde, yani lütfen. <gülüyor> Arkadaşlar çevirirsek bir tur daha deneyelim, hani adil bir yarış olsun. Yarışımızdaki ikinci turda sağlam olacağını düşündüğümüz bir turda tekrar birlikteyiz. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız yes. değil mi? Hazırız. Berat, hazırım. Hazırız. 5 4 3 2 1 Hadi bakalım bir daha Ben geri döneyim mi? Kral <gülüyor> Bu <gülüyor> sefer bizi geçti. Aaa çok güzel. Geçti. Önümüzde gördük valla. Yani olmadı. Launch olması lazım bize. Launch arkadaşlar çalışmıyor. Ee, onu anlatayım sizlere. Burcu bayağı uğraştı ama açamıyoruz maalesef. Arabada bir teknik problem var. var Bilgisayara bağlanması gerekiyor otomobilin. Şu an onu gerçekleştiremediğimiz için de. Ne yazık ki. Ev sallıyorlar bize. Burcu. <gülüyor> Neredesiniz ya? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Langırt oynuyorduk biz 5-0 oldu. <gülüyor> buyurun, buyurun. Arkadaşlar yalnız bu işin şeyi Dikare kötüye gitmeye başladı. Pisleşicem ha. Topu çalın mı? <gülüyor> Bence bir tur daha deneyebiliriz. Biz hazırız. Ee, daha önce açtık. Bu sefer hiç şansınız yok. Bak gözümü çıkartar konuşayım. Olay ciddiyetini anlayın. Arkadaşlar büyük bir problem. Olay ciddiyetini anlayın yani. Bu sefer arkadaşlar. bizde. Bizde değil mi? Bizde, tamam. Bizde kesin. Şöyle o zaman son kez iki aracında en güçlü anında eşit şartlarda eşit şart kazanamazsak eğer dümdüz devam edip arabayı alatalım bari yapacak bir şey yok. Olur tamam bu bundan sonra siz bir tur atın. Ondan sonra tekrar koşacağız. Biz, biz o sonra zaten galibiyeti kutluyoruz arkadaşlar. Son turumuz. Hadi bakalım. <gülüyor> Hadi bakalım. <Olur> <gülüyor> ha, ha, ha. Biz hazırız. <gülüyor> ben şöyle cama aralayayım. daha fazla seni duymak istemiyorum. Biraz Hazır şey mısın? Sayıyorum. Okey. 5 4 3 2 Eyvallah. Aa, yine geçti, yine geçti, yine geçti. Evet geçmiş olsun. Bir erken, bir erken ama bir de kalkıyoruz diye şey yaptık ama. Ah. Ee evet, şöyle bir evize geldi arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar görüyorsunuz yani. Ee, hile yapmışlar. Hile yapmış, İle yapmışız onu fark ettik ya. Ben erken kalkmadım. <gülüyor> Belki o geç kalktı. Nereden ben. <gülüyor> Hayır, nereden biliyoruz? Benim sadece bir teklif. İyi deneme. Aa, abi, çok Aa, iyi. Gerçekten hızlı. 3'ten geri sayıyorum, bayrağa göre. Sayıyorum. 3, 2, 1. Ya, yok ya. Yine olmadı. <gülüyor> Gerçekten maalesef. efsane kalkıyor. Maalesef. Böyle bir şey olamaz maalesef. ya. Hareketimi çekerseniz sevinirim. Hemen çekelim. Kralı izle. Oy! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biz kaybettik. Yanılmazdıklar. <gülüyor> Gerçekten yapacak bir Bu şey. şey Kaybedenimizde <gülüyor> oldu evet. arkadaşlar. Başka modu varsa bir... açılacak böyle gizli modu, açalım. Bir tur atalım belki buluruz yolda bir şeyler. <gülüyor> Öyle şey mi? Tamam, hadi bakalım. bakalım bekliyoruz belki buluruz bir şeyler bekliyoruz. Arkadaşlar kazanan belli, evet. şimdi Ozan ve Burcu bir tur atacaklar. Zafer Akan. turu demek çok isterdik ama Zafer ikincilik turu. turu. Aynen ikincilik turu. Türbün boş. En azından ilk ikiye girdiler. Yani bunu o gözle bakabilir. <gülüyor> Görüşmek üzere. Allah Allah, araba inceleyecektik biz. Evet. <gülüyor> Burcu biz kaybedecek mı? sen de. <gülüyor> <gülüyor> Bak çift turbo, çift turbo. Çok iyi, gerçekten Bak, çok iyi. Bak çift turbo, 720 beygir. Yani otur dinle arabanın sesini. 770 Nm tork üretiyor. Bu arabanın fiyatı yaklaşık 18 milyon lira. Bindiğimiz araba özel üretim bir araç, özel paket bir araç. Ve tam 18 milyon liralık bir arabayla 30 liralık bir FPV drone'u geçemedik. Geçemedik. Burada olmamız Hava çok sağlıklı en olmazdı. en hızlı giden şeyle. Arada giden en hızlı şeyi evet, karşılaştırdığınızda havadaki evet. <gülüyor> kazandı yani. Şimdi senin çok fazla tecrüben var arabalar hakkında. Bu arabanın diğer önceki modellerinden farkı ne? Bu en yenisi. Bu otomobile automobil, göre %10 Hı -hı. daha geliştirilmiş halinde. Hı -hı. Şimdi bak %10 dediğin şey hani rakamsal olarak insanın kafasına bu kadar mı geliştirdiler gibi bir şey yaratsa da artık o kadar tatlı noktadaki bu otomobiller evet. 2019'da ilk üretildi, üretildi. bu otomobil. Ve Ferrari'nin en hızlı V8'iydi. Hakikaten ya frenleri gördün mü o zaman? Evet yani ben bir <gülüyor> ya şey O frenler var ya o... 400 milimetre. Ve arabanın tamamında neredeyse gerçek karbon kullanılmış. Evet, her yerde. Ben her karbon yerde. hastası biriyim, böyle dokunma dokunma bir hal evet, oldum gerçekten. Evet. Her yerde ya dokundum. direksiyon falan, efsane, her şey sinyaller. direksiyonun üzerinde, sinyaller burada. Hı? Ferrari'de biliyorsun Hı? görmeyi çok alışık olmadığımız Hı? bir şey, Kornama. ortada korna. Evet. Bütün diğer arabalarda olan F1 vitesi gerçekten <gülüyor> burada evet. işte, deneyimlemiş oluyorsunuz evet. her şeyiyle. Evet, evet. Peki böyle... modlar var. Hı -hı. O modlardan da bahsedelim biraz, ee, ıslak modu var. Geliriz Spor saklayalım. modu var, race modu var. Biz <gülüyor> az önce hangi modda denedik? Ee, az önce biz race modunda denedik. Tamam. ESC'yi tamamen kapatabiliyorsun. O arada. zaman tamamen kontrolden çıkma ee, ihtimali var mı? Kapatalım bir deneyelim mi? Deneyelim. O, Kapattık şu an. Allah Allah. Böyle bir şey oluyor mesela. Evet. <gülüyor> Namzıma bakayım ben bir. Kaç <gülüyor> oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söyleyeyim mi? Bence bu otorimin keyfini alabilmek için tabii ki ee, ama bu otomobile, yani trafikte binmek de çok güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz bir şanzıman var üzerinde. Yani bu arada ben ilk defa Ferrari kullanıyorum. Gerçekten mi? Evet, ilk defa kullanıyorum. Hiç şey gibi hissettiriyor, e, dans ediyormuşsun gibi hissettiriyor otomobil. Bu güzel bir Gerçekten dönüş. sanki böyle ya kısa sürede alıştım mesela ben. İlk etapta bile böyle dilinden anlayabileceğim bir otomobil bence bu. Ozan Burcu şu an Ferrari için bir tur atarken arkadaşlar biz de burada Berat'la birlikte kendi malzememize bir göz atacağız. Bizim bunu Ferrari ile yarıştırmamızın sebebi tabii ki bunun çok güçlü bir drone olması. Bunu kısaca bir senden dinleyebilir miyiz? Hemen şöyle söyleyelim. Bunun klasik dronlardan ayrılan tek bir özelliği var. Bu kendimiz yapıyoruz. Bu hazır bir kit değil. En belirleyici faktör bu. Çünkü şu an DJI'ın hazır FPV dronları da olduğu için <gülüyor> şimdi artık FPV hazır pakete dönüştü. Ama bu kendi yaptığımız bir cihaz. Devreler dışarıda gibi gözüküyor ama bunun sağladığı bir avantaj var ağırlık. Daha hafif kalıyor. Değil tabii mi? Ki... Şu an sadece ihtiyacı olan şeyler üstünde. Aslında. Aynen öyle fazlası yok. Bu bize çeviklik ve hız olarak ve havada uçuş süresi olarak kalıyor. Bu da haliyle Ferrari'ye kafa tutmamızı sağlıyor. Şeyi çok iyi diyeyim mesela. Bu dronun aynısından bulma şansınız yok arkadaşlar. Evet. Her alan bunu kendisine göre artık modifiye değil değil mi? Handmade olarak Hand aslında. Handmade. Tamamen. Tamamen. Bütün pilotlar kendileri yaparlar ve biri tabii ki de uzaktan benzer ama özünde her biri eşsizdir. Anladım. Lehiminden, montajına, motoruna, pervanesine, frameine, <gülüyor> filine, cırt mantına her şey her şey kişiseldir. O yüzden biri bir diğerine asla benzemez. İşte bu sayede arkadaşlar bu drone sayesinde ve Bera Fıratın sayesinde ferrariye kafa tutmayı başarıyoruz. Yendik bir kere ama bir kere de düştük. Onu... Siz duaydın, ayağım kaydı düştü. <gülüyor> o çok güzel. <gülüyor> Arkadaşlar yarışın kazananı belli. Biz zaten yarışımızı kazandık. Mağlup taraf bir gelsin bakalım ne olacak? Ooo evet. beyefendi hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş Yendiniz bize ya. Normal yani biz çok şaşırmadık tabii bu durumu. <gülüyor> Burcu'nun. Ben şaşırdım. Gerçekten An... Küllelere de başvurdunuz o zaman yani şimdi. Hani Drak yarışı söyleyelim. yapmış olduk değil mi biz şu an? E, evet tabii tabii. Bu? Tabi. Kalkış yaptık. Yani? Piste de çıkalım bence. Tam tur mu? E tam tur yapalım Hadi yani. Hadi tamam bir de tam tur o zaman. Bir o sefer da... bir, bir misiniz? Söylüyorum imkansız. Bak kemeri tutacağım sıkı sıkı ya. Burcu'ya söylüyorum. Burcu gazla dibine kadar bas. Hiç bari frene basma bile. İzle bak şimdi, gör. Biz kaybettikten onu. Oh, şimdi Oza, Ozan'ı torbalardan şey alacağız yok. arkadaşlar. 3 dakikada ozak tutacağım bak. Arkadaşlar pisti. Tam bir tur olarak döneceğiz şimdi. Böyle döneceğiz, şöyle döneceğiz. Son bir tur yarış. Ozan hazır mısın kardeşim? Hazır. Doğuştan hazırız biz oğlum. Öyle diyorsun. <gülüyor> bak yanımızda kim var? Tabii ki doğru. Ya. Şu an anladım. 5, 4, 3, 2, 1! Ben bu sefer çok konuşamayacağım. <gülüyor> öndeyiz. Önde miyiz? Öndeyiz. Öndeymişiz. Yeah, Gerçek bir yarış oldu şu an. Ben hissettim iliklerimde. Oh, wow, wow, wow. Ne oldu? Ya, hiçbir şey yok, sadece gerilim yok. Gerçek bir yarış oldu şu an. Ben hissettim iliklerimde. Oo <gülüyor> <gülüyor> oh, yakaladı beni, yakaladı beni, yakaladı beni. Yakaladı. Oh. Abi, bak görebiliyorum şu an. Döndü. Biz daha, biz öndeyiz, biz öndeyiz, biz öndeyiz. <gülüyor> Son şansımız. Arkadaşlar dikkat edin. Hayır, kaybediyoruz. Allah. Ve maalesef drone nerede? <gülüyor> Sol taraftan bir ses geldi ama. Gerçekten <gülüyor> Allah, benim var kalbim sesi olabilir bu. <gülüyor> evet, video kapanışına. Hoş geldin. Nabzını kaç? 123. Arkadaşlar, eğer kilo vermek istiyorsanız, Burcu'yla yolculuk yapabilirsiniz. Oturduğunuz yerden nabzınızın yüksekliği sebebiyle kilo verirsiniz diye düşünüyorum. Koku var, farkında mı? Bir şey basmak değil sorun. kaç oldu? E, hiç bakmadım ya. Lastik kokuyor, mis gibi lastik kokuyor. Miski lastik kokuyor. Bu arada bir şey diyeceğim, bir süre bizim bir önde götürdüğümüz Aynen. yer oldu. Evet, biz öndeki kısmın evet. şu... yarısında Son virajın evet. önceki düzlükte Son virajda filimiz bitmeye başladığı için geçmişiz. Ya hadi ya. Geçmişiz. Sonuçta olsun. kazandık finish arkadaşlar. Finish e, çok, haklısınız, çok haklısınız, çok. O zaman biz gidiyoruz arkadaşlar. Kazandık, <gülüyor> kaybettik. <gülüyor> Bahanem Aslında de yok. Aslında kazanan biz oldu. Zaten Burcu'nun iddiası direkt değil arkadaşlar. Yarışta kazanıyor yani. Ellerine biz kazanmış sağlık, olduk. Beraber. Senin de ellerine sağlık. Gerçekten, çok güzeldi her şey. Çok güzel, çok keyifli bir yarıştı. Dostluk <gülüyor> kazandı değil. Dostluk kazandı. Dostluk kazandı. kazandı. Yapacak bir şey Küçük bir detay sadece. Arkadaşlar kısa mesafede biz kazandık Berat'la ama uzun mesafede Ozan ve Burcu bize üstün geldiler. Yani Çok keyifli oldu. bir yarıştı bence. Ozan kargı duracak artık. Elin için zor dakikaydı. Tansiyonuna bakayım mı? İyiydim, bir, bir zamanlar iyiydim yani. Araba çok anlık yükseliyor, o anlık <gülüyor> yükselmelerde de ben de yükseldim. Yani yapacak bir şey yok. Ben de çok yükseldim, yani ayağına hiç Ayağına sağlık. Ee, hem ayağına <gülüyor> sağlık, hem eline sağlık diyeyim ben yani. Evet, i̇yi iyi gerçekten. Ellerine sağlık, Berat'a da gazladık. eline sağlık. Ben de çok gerildim kolonu, gerilmiş bir <gülüyor> şey kadar şey. Sen niye evet. hiçbir şey yapmadın ya? Ne yapayım ben Berat'a destek verdim sanki böyle evet. bir... Drona oturtacaktık da kaldıramaz diye o Sağ şeyden abi. de vazgeçtik. <gülüyor> <Sağ gülüyor> <var. gülüyor> ben de konuk alacaktım ama <gülüyor> ben de <gülüyor> konuk <gülüyor> alacaktım. Benim cihazım küçük, evet, küçük. <gülüyor> diye olmadı. Evet gördüğünüz e, birbirlere düştüler bu iş böyle. Biz her zaman olduğu gibi takım olarak yalandan samizlikle. Yalandı ve aynen aynen. Dron yarışı önemiz biz arkadaşlar. Evet o zaman çok teşekkür ederiz konuklarımıza. Her şey çok güzeldi. Elinize konumuza sağlık. Arkadaşlar bu arada Burcu'nun ve Berat'ın iletişim linkleri, sosyal vide hesapların hepsini de aşağıya bıraktık. Aşağıdan kendilerini takip edebilirsiniz. Hız arıyorsanız ikisini de takip ediniz. İkisi de çok hızlı insanlar yani. Tamam. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda neyle neyi kapıştıralım? Siz yazın aşağı artık. Geldin yani, ne diyeyim? Hoşça kalın. Görüşmek Görüşürüz. Üzere.